tatilinden sonra Temmuz ve Ağustos aylarında verdik. Ağustos ayının 15'inde sonra belediyemiz logo ile ilgili bir çalışma yaptı. Ordu Belediyesi bu logoyu uzunca zamandır kullanıyor. Halkın da destek ve isteğiyle de değiştirebilir. Zaten halkımızın %95'i ortalama buna çok ilgi göstermemiştir. Katılmamıştır veya gündemine bunu almamıştır. Bu belediye logosu darbeden sonra atanmış albay tarafından yapıldı çelenk tematörlerinde bizimkiyle topçukla arasında bir fark olmadığını da görürsünüz. Biz bunun biraz da belediyeye bir, hafif de olsa bir yük olacağını düşünerek, yani bu değişimin büyük <gülüyor> maliyeti oluşturacağına dair kanaatiler vardı. Arkadaşlar, bu belediye logosunun değişmesi halinde belediyemize olan maliyeti bütçemizin 10 binde biri kadar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eski logonun kalmasına yeni logoya red vereceğimizi söylüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Halkımıza şikayet ettim. Bunladır şudur. Halk bilmez, biz biliriz demek. Tabii ki Milliyetçi Kurt Partisi grubu arkadaşlar bu önölge verdikleri için bunların yönlendirmesi veya kendi seçmenlerini oraya götürmesi de doğaldır, saygı duyulacak bir iştir. Biz bunu bir abartı olarak görmüyoruz. Halkta çok bir e, vatandaşlık şey konuşuyorsunuz. Gel diyorsunuz siz. Ey Polatlı halkı. Sen geldin, 10 gün oy kullandın. Ama sen bu şey bilmezsin, biz biliriz. Tepeden den bakarız güneşle, işte. bu değil mi? Hadi hep bunu leştiriyor musun bu o işte? Tam da onlara malzeme veriyorsunuz.